Bu ABCD dörtgeninin bir paralel kenar olduğunu biliyoruz. Bu videoda bir paralel kenarın alanını bulmak için nasıl bir yol izleriz bunu göreceğiz. Bir önceki videoda eşkenar dörtgenin alanını bulmak için kullandığımız temel yöntemden bahsetmiştik. Eşkenar dörtgenin alanını bulmak için köşegenlerin çarpımının yarısını alabilirsiniz. Eşkenar dörtgen bir paralelkenardır, ama bu genel olarak tüm paralel kenarların köşegenlerinin çarpımının yarısını almalısınız demek değildir. Bunun için eşkenar dörtgen olması gerekir. Neyse, sonuç olarak şimdi paralel kenardan bahsedeceğiz. Paralel kenarlar hakkında ne biliyoruz? Öncelikle biliyoruz ki ters kenarlar, karşılıklı kenarlar birbirlerine paraleldir. Bu kenar, bu kenara ve bu kenar da bu kenara paraleldir. Ayrıca karşılıklı kenarların birbirine eşit olduğunu da biliyoruz. Yani bu uzunluk buna eşittir. Ve bu uzunluk da buna eşittir. Şimdi eğer bir köşegen çizersek, a'dan c'ye bir köşegen çizelim şimdi, paralel kenarımızı iki üçgene bölebiliriz değil mi? Bu iki üçgenin birbirine eş olduğunda da birkaç defa ispatlamıştık. Bunu oldukça düz bir şekilde yapabiliriz. Görüyoruz ki ADBC'ye eşittir. DC'de AB'ye eşittir. Ve her iki üçgende bu üçüncü kenarı paylaşıyorlar. Bu üçgenler AC'yi paylaşıyorlar. Yani ADC üçgeni eşittir. Şimdi bunu söylerken öncelikle buradaki mor çift çizgiden başladım. Sonra pembeyi en sonunda sarıyı saydım. Yani CBA üçgeni demeliyim. Çünkü ilkiyle ile aynı sırada olmalı. Yani bu bir kenar kenar kenar k, k, benzerliğidir. Her üç kenarın ilgili üç kenarı var. Ve her biri birbirine eşit. Yani üçgenler birbirine eşit. Peki bu ne demek? Bu iki üçgenin alanları da birbirine eşit demektir. Yani eğer ABCD'nin alanını hesaplamak istersem, yani tüm paralel kenarın, bu ADC üçgeni ile CBA üçgeninin alanlarının toplamına eşit olacaktır. Ama zaten CBA'nın alanı ADC'ye eşit. Çünkü aralarında kenar kenar kenar benzerliği var. Demek ki bu ADC üçgeninin alanının iki katı olmalı. Ki bu bizim için çok pratik. Çünkü nasıl olsa üçgenlerin alanını hesaplamayı biliyoruz değil mi? Üçgenlerin alanı tabanla yüksekliğin çarpımının yarısıdır. Pekala, ADC'nin tabanını alalım. Buradaki uzunluk, yani dc. Gördüğünüz gibi, tüm paralel kenarın tabanı bu. Yüksekliği bulmak içinse, şöyle şuradan bir dik indirelim, buna yükseklik diyebiliriz. Yani eğer abc'de paralel kenarının alanını istiyorsanız, bu 2 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2 olmalıdır. 2 çarpı 1 bölü 2, 1'e eşit olduğuna göre, Elimizde sadece taban çarpı yükseklik kaldı. Yani ABC'de paralel kenarının alanı taban çarpı yüksekliktir. Ama eğer herhangi bir paralel kenarının alanını bulmak istiyorsanız, tabanlardan herhangi birini alırsınız. Çünkü karşılıklı kenarlar eşittir. Yükseklikte de çarparsınız. Bu, alanı bulmak için kullanılabilen yöntemlerden bir tanesiydi. Diğeri ise paralel kenarı çevirirsek şöyle görünürdü. Bu kenar altta olmalı, yani bu köşe a, burası d, bu c olmalı ve bu da b. Tamam, bu şekilde de yapabilirsiniz. Neydi? Taban çarpı yükseklik, yani yükseklik çarpı dc de diyebilirsiniz. Bu da başka bir yol. Ya da bu eşittir, ad çarpı, bu yüksekliğe h2 diyelim, bu da h1 olsun. Yani bu taban ve yüksekliği de alabilirsiniz, ikisi de olur. Yani bir paralel kenar gördüğümüzde belli ki yüksekliği bulabiliyorsunuz. Bunun gibi bir paralel kenar gördüğünüzde bu uzunluğun 5 olduğu biliniyorsa, buna da 6 dediysek o zaman paralel kenarın alanı 5 çarpı 6 olmalıdır. Evet yüksekliği paralel kenarın dışına çizelim. Buraya da çizsem 6 olacaktı tabii. Evet sonuç olarak paralel kenarımızın alanı 30 olur.